Solda gördüğünüz Raphael'e ait olan ve Plato'yu en yakın arkadaşı Aristo ile gösteren bir fresk. Ve belki biliyorsunuzdur, bu iki arkadaş, Plato'nun öğretmeni Sokrates'le beraber Batı felsefesinin mihenk taşlarıdırlar. Ama bu video bu konuyla ilgili değil. Bu, farklı tarihler ve daha iyi bir ifadeyle tarihi ve tarihlendirme mekanizmalarını belirleyen koşulları anlatan kısa bir video. Şimdi, Plato'nun doğumuna bakacak olursanız, 428 veya 427 tarihlerini görürsünüz. Biz 428 seçelim. Platon'un doğumuna baktığımızda İÖ İsa'dan önce 428 veya MÖ milattan önce 428 yazıldığını görebilirsiniz. Doğal olarak aklımıza gelen soru aralarında ne fark oldu? İkisi de önce ama biri milat diyor ve yıllar da aynı. Cevap ise şu. Bunlar tarihte tamamen aynı yıla tekabül ediyor. Fakat kısaltmalar başka anlamlara geliyor. İÖ'nün açılımı İsa'dan önce. Yani İÖ 428 tarihinin İsa'nın doğumundan 428 yıl öncesi olduğunu anlıyoruz. Daha sonra bunun pek doğru olmadığını göreceğiz. Ama çıkarımımız bu. Biri MÖ yazarsa bambaşka bir şey söylemeye çalışıyordur. Ö yine önce anlamına geliyor. Fakat M'nin artık İsa ile bir ilgisi kalmıyor. Bu artık Milat demek. Yani M bölümü milat anlamına geliyor. Milat. Artık İsa'ya dair bir bilgi kalmıyor. Buradaki niyet İÖ'deki gibi dini bir referanstan kaçınmak. Yine de hala İsa'nın doğumuna dikkat çekiyor gibi. Çünkü milat da İsa'nın doğumundan sonraki zaman periyoduna verilen ad. Bunun da doğru olmasını göreceğiz. Birbirine benzeyen bir tarih koyma yöntemi bu. Biri İsa ile doğrudan bağlantılı değil ve diğeri de doğrudan bağlantılı. Gelelim sağda gördüğümüz resme. Bu, Kristof Kolomb'un tarih kitaplarında da rastlanabilecek bir resme. Yeni dünya arayışındaki ilk yolculuğu ve Bahamalarda bir ada keşfettiği zamanlardan. Bunu da İ.S. 1492 veya M.S. 1492 diye belirtebiliriz. Aynı şekilde bu ikisi de farklı sembollerle gösterilmesine rağmen aynı yılda bahsediyor. Bir tanesi daha dini ya da İsa'yı daha doğrudan işaret ediyor ve diğeri de dinden biraz daha bağımsız. Bazıları İse'nin, İsa'nın ölümünden sonra anlamına geldiğini düşünüyor. Ama bunun anlamı, İsa'nın ölümünden sonra değil. Çünkü şöyle bir düşündüğümüzde, elimizde İsa'nın doğumundan önceki yıllar var. Ve bir de ölümünden sonraki yılları da tarihte belirtiyorsanız, yaşadığı dönemdeki yılları nasıl sıraya sokacaksınız? Bu nedenle İse, İsa'nın ölümünden sonra anlamını taşımaz. İse'nin karşılığı olan ad, yani anlı domine, Latinceden gelir. Latincede anlı yıl, Domini ise efendi anlamına geliyor. Yani bu kısaltma, efendinin yılı ya da efendimizin yılı demektir. Buna göre anla Domini, İsa'nın doğumu anlamına geliyor. Ölümünden sonra değil, İsa'dan sonra demeliyiz ama anlamı da efendimizin yılı. İsa'nın doğumundan bugüne dek olan süre. Birinci yıl onun doğumuyla başlıyor ve ikinci de bunu takip ediyor. M.S. milattan sonraya karşılık geliyor. Yine M.S. 1 ve İ.S. 1 aynı şeyler. Bazen İS 1492 yazmak yerine 1492 İS yazarız. Hepsi aynı tarihe tekabül eder. Şimdi İÖ 428 dediğimizde bunun İsa'nın doğumundan 428 yıl önce olduğunu anlıyoruz. Efendimizin yılındaki 1492 tarihi İsa'nın doğumundan o güne dek geçmiş yılın sayısını gösteriyor. Aslında İsa'nın ne zaman doğduğuna dair çok net bir bilgiye sahip de değiliz. Bu nedenle bu semboller kesin değil. Kolumbus Atlantiye tam İS 1492'de gitmemiştir. Tarihçilerin çoğu İsa'nın doğum tarihi olarak İÖ veya MÖ 7 ila 2 yılda neyse saldırlar. Hatırlayın, İÖ yani İsa'dan önce, Milattan önce demektir. Ki bu biraz ironik çünkü burada İsa'nın gerçek doğumundan bahsediyoruz. Ölümünde de İS 30 ila 36 veya bu Anna Domini kalıbının yerine MÖ Milattan sonra 30 ila 36 yıllar arası olarak tahmin ederler. Bazı insanlar İÖ'yü beğenmiyor. Ve İÖ, İS adlandırma mekanizmasından hoşlanmıyorlar. Çünkü bu mekanizma yalnızca İsa'yı baz alıyor. Ve her yılıyla onu bütün bir tarihin baş karakterine dönüştürüyor. Bu nedenle bunu oldukça Hristiyan buluyorlar. Ve daha az Hristiyan görünen ME ve MS adlandırma planını tercih ediyorlar. Buna rağmen birçok insan hala şöyle düşünüyor. Tamam bakın değiştirdiniz peki. Peki derken tabii birçok Hristiyan bundan hoşlanmıyor. Çünkü İsa'nın doğumuna... Veya İsa'nın doğumundan o güne kadarki yıllara dair tüm doğrudan referansları kaldırıyorsunuz. Tamam bunu sildiniz ama burada bile bazı insanlar doğrudan referansı kaldırmış olsanız bile bu semboller İsa'nın doğumunu halen insanlık tarihinin baş olayı yapar diye şikayet etmeye başlıyor. Yine de insanlar beğensin ya da beğenmesin. Ortak referans noktasını sağlayabilen bu düzeni bozmak oldukça zor ve neredeyse herkes buna alıştı. Her şey harflere ve hangi turallandırmayı seçeceğinize bağlı. Bu videonun amacı da İÖ ve MÖ arasında bocalamamanız ve İS'nin İsa'nın ölümünden sonra değil anla domini yani Efendinin yılı olduğunu bilmeniz ve MS'nin sonra demek olduğunu anlamanız. Dikkatinizi çekmek istediğim son bir şey daha sıfır yılının olmadığıdır. Şunu kısaca bir gösterelim. Bir yılı İsa'nın teoriye göre doğumunun göstereceği bir nokta vardır ki muhtemelen bu İsa'nın asıl doğum tarihi değildir. En uygun nokta bu. Sağa doğru yeni yıllar, burada herhalde bir önceki yılın 31 aralığı vardır. Sonra bir anda tercihinize göre İS veya MS bir ocağı atlıyorsunuz. Ve bundan önceki yıl yine tercihinize göre İÖ veya MEÖ bir oluyor. Gördüğünüz gibi bu şemada sıfır yılı yok. Vurgulamak istediğim son şey, belki bunu siz de fark etmişsinizdir, burada ne kadar büyük bir rakam varsa tarihte o kadar geriye gideceğimizdir. Çünkü bu, İsa'nın teoriye göre doğumundan kaç yıl öncesine gideceğinizi gösteriyor. Ve tabi burada ne kadar büyük bir rakam olursa, aynı şekilde geleceğe o kadar gidiyorsunuz demek. Platon'un doğumu ve Kolomb'un yeni dünyayı bulmak amacıyla Atlantik'e çıktığı yolculuğu arasında kaç yıl olduğunu hesaplamak isterseniz, İsa'nın teorik doğum tarihine kadar 428 yılı bir kenara alıp, bu sayıyı Kolomb'un denize açılmasına kadar bekliyor olduğumuz 1492 yılla toplarım dersiniz. Ve toplam yıl sayısı da, ...bize aradaki zamanı verir. Şuraya yazalım. Platon'un doğumundan İsa'ya kadar olan 428 yıl ve için geçen 1492 yıl daha. 8 artı 2, 10. Gördüğünüz gibi bir ucundan aritmetiğe de gelerek... ...videoya çaktırmadan biraz hareket eklemeye çalışıyorum. 2 artı 9, 11. Bir daha elde vardı 12. 4 artı 4 eşittir 8. Bir de vardı 9 ve bir de buradan eklersek... Sonuç olarak Platon'un doğumu ve Kolomb'un Atlantili oruculuğu arasında 1920 yıl bulunuyor.